Şimdi burada 5. üniteden alınmış bir soru var. Soru, Cotts, Strichel ve Townsend'in Kimya ve Kimyasal Reaktivite kitabından alınmış. Ve bize etanolün C2H5OH, evet etanolle de tanıştık. Etanolün kaynama noktası olarak, göstereyim şöyle. Turuncu yazacağız buraya, turanj, oranj. Kaynama noktası 78,29 santigrat derece olarak verilmiş. bize şimdi. 20 derece Celsius'taki 1 kilogram etanolün sıcaklığını kaynama sıcaklığına kadar yükseltmek ve sonra da alkolü aynı sıcaklıkta buharlaştırmak için Joule cinsinden ne kadar enerji gerektiği sorulmuş. Şimdi sorunun Çözümü iki kısımdan oluşuyor değil mi? 20 derecedeki etanolü 78,29 derece Celsius'e çıkartmak için Joule cinsinden ne kadar enerji gerekiyor? Bu birinci kısım. Bunu halledince elimizde 78,29 derece Celsius'ta sıvı etanolümüz olacak. Sonrasında onu buhar haline getirmek için tekrar enerjiye ihtiyacımız var. Bu da ikinci kısım. Yani bunlar çözümün iki kısmını oluşturuyorlar. Şimdilik sadece sıvının sıcaklığını yükseltmeyi düşünelim. Sıvının sıcaklığını yükselteceğiz ve bunu nasıl bulacağımızı düşünelim. O zaman ilk bakılan şey sıvının sıcaklığının ne kadar arttığı. İlk sıcaklık ne kadar? 20 derece Celsius değil mi? 20 derece Celsius'dan 78,29 derece Celsius'a kadar. Yani ne kadar yükseltmiş olduk? 78,29 eksi 20 eşittir 58,29 eder. Böylece sıcaklık değişimimizi 58,29 santigrat derece bulduk. Ya da kelvin, fark etmez. Biliyorsunuz kelvin ve Celsius skalalarındaki farklar aynı. Kelvin skalası Celsius skalasının kaydırılmış hali gibidir. Bu rakamların şimdi her birisine 273 ekleyecek olursanız, sıcaklıkları kelvine çevirmiş olursunuz. Ama Aradaki farkı aldığınızda, yine aynı sıcaklık farkını bulacaksınız. Hangi yoldan yaparsanız yapın, 78,29'dan 20'yi çıkarıyorsunuz. Böylece sıcaklığı ne kadar arttırdığımızı bulmuş olduk. Şimdi bu sıcaklık artışı için gereken enerji miktarını bulalım. Delta t, delta d değerine girmemiz gerekiyor. Sıcaklığı 58,29 arttırıyoruz. Ben buna Celsius diyeyim. Yok yok, hayır bunu Kelvin'e çevireyim çünkü diğer verilen öz ısı değerleri Kelvin birimi içerecek. Durun yazalım bunu. 58,29 Kelvin, bu bizim sıcaklığımızdaki artış. Bu ısıları aslında başta Kelvin'e çevirip sonra aradaki farkı da bulabilirdik ve yine aynı sonucu bulurduk. Fark etmez neyse her ikisinde de artış aynıdır. Şimdi bu bizim sıcaklığımızdaki artış. Bir de ne kadar etanolü buharlaştırmak istediğimiz önemli. Bunun cevabını zaten veriyor. 1 kilogram etanolle işlem yapacağız değil mi? Ve diğer tüm değerler gram üzerinden verilmiş. O zaman şu 1 kilogram yerine bir 1000 gram yazayım. 1 kilogram eşittir, şöyle yazalım, çarpı 1000 gram bölü 1 kilogram, bunlar sadeleşir, 1000 gram demekle aynı şey bu, değil mi? Evet, böylece bizim 1000 gram çarpı 1000 gramımız var, sonra bunu etanolün öz ısısı ile çarpıyoruz. Etanolün ısı kapasitesi burada 2,44 Joule bölü gram kelvin olarak verilmiş. Bu yüzden ne dedik? Çarpı 2,44 Joule. Şöyle yazayım. 2,44 Joule bölü gram kelvin. Şimdi buradaki bu, bu kelvin şu paydadaki kelvin ile sadeleşiyor. Şu payda yazılı, şu payda yazılı gramsa paydadaki gram ile sadeleşiyor. Buraya kadar anlaşılır değil mi? Şimdi ha, bu arada öz ısı ne demek? Öz ısı bir gram bir gram maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için gereken enerjidir. Biz 58 derece arttırdığımıza göre ve 1000 gram kullandığımıza göre bunları çarpalım. Şimdi birimler sadeleşip gider, kelvinler birbirini götürüyor. Gramlar da sadeleşiyor. Bakalım geriye neler kaldı. Hesap makinemizi alalım ve şuraya koyalım. Şimdi çarpalım. 58,29 çarpı 1000 çarpı 2,44 ve burada sadece 3 tane anlamlı sayımız olduğuna göre yani 142 kalmalı. O zaman yuvarladık ve 142.000 kelvin oluyor, 142.000. Düzeltiyorum, 142.000 Joule, Joule oluyor. Birimimiz Joule tabii çünkü enerjiyi bulduk. Evet, işte şimdi burada bulduğumuz enerji miktarı, etanolümüzü, 1 kilogramlık etanolümüzü, 20 santigrat dereceden 78,29 dereceye çıkartmak için gereken, gerekli enerjidir. Ya da bunu şöyle de gösterebilirdiniz, 293 kelvinden, ya da bu sıcaklık her neyse, ona 273 eklersiniz, bu kelvin sıcaklığıdır. Bu yolla da sıcaklık değişimi yine 58,29 kelvin bulunmuş olurdu. Şimdi bir sonraki basamağa geldik. Elimizde şimdi çok daha sıcak olan etanol, sıvı etanol var ve bunu buharlaştırmamız gerekiyor. Aynı bu sıcaklıkta buhar haline geçmesi gerekiyor. Bu nedenle şimdi de buharlaşma ısısını hesaba katalım. O da işte burada. Aslında buna buharlaşma entalpisi demeliyiz. Buharlaşma entalpisi de bize verilmiş. 855 Jül bölü gram. Bu verilen etanolün 1 gramını buharlaştırmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. Şu anda etanolün buharlaşma sıcaklığında olduğunu varsayarsak, yani kaynama sıcaklığında olduğunu, gram başına ne kadar ekstra enerji harcamalıyız ki buharlaştıralım. Evet, bu kadar enerji var ve biliyoruz ki 1000 gram etanolümüz var. Gramlar birbirlerine götürüyorlar. 855 çarpı 1855 bin Jül eder. Aslında şimdi biz 78,29 derecede dereceye çıkarmak için çok daha az enerji harcamıştık değil mi? Buharlaşma esnasında çok daha fazla enerji harcıyoruz. Enerjinin büyük bir kısmını buharlaşma harcıyor. Eğer şimdi toplam kullanılan enerji miktarını bulmak istiyorsak Kafadan toplayabilir miyiz? Bence toplarız. 800 artı 100 900 eder. Burası 900 etti. 50 artı 40 90 eder. 5 artı 2 7 eder. Ee, toplam ne etti? 997000 Joule. Yani 997 kilojoule. Yani neredeyse megajoule de diyebiliriz. Bu bulduğumuz 1 kilogram etanolü buharlaştırmamız için gereken enerjiymiş.